Merhabalar 4 Haziran tarihinde 25 derece kova burcunda başlayan ve 23 Ekim tarihi itibariyle 18 derece kova burcunda sona erecek olan Satürn retrosunun bitimi ve bu retro bitimiyle beraber bizi bekleyen süreçlerden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum. Gerçekten Satürn Retrosu ile beraber 4 Haziran'dan bu tarafa karmik etkilerin yoğunlaştığı, hak edişlerimizi almaya başladığımız, kendimizle alakalı ciddi bir sorgulama sürecine girdiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Biliyorsunuz Satürn, karmanın gezegenidir. Zamanın efendisi olarak sembolize edilir. Dolayısıyla Satürn'ün retro zamanlarında karmik meselelerin daha çok düzenlendiği, e, hesapların kapandığı, e, bir şekilde geri dönüşlerin sağlandığı bir e, dönem söz konusudur. E, dolayısıyla e, retrolar aslında bu karmik etkiyi e, iki katına çıkaran, iki doz artıran bir e, etkiye sahiptir. E, dolayısıyla şunu belirtebiliriz, e, satürn retrosu ile beraber 4 Haziran tarihi itibariyle yaşadığımız Kadersel deneyimler, olumlu veya olumsuz manada aslında Satürn'ün kova burcu geçişiyle beraber yaşamış olduğumuz süreçte neyi ne kadar başarabildik? Hangi konuda ne kadar samimi olabildik? Bunları nasıl ...ortaya koyabildik? Bu çabamızı, bu eforumuzu, bu samimiyetimizi nasıl ortaya koyabildik? Bunlarla alakalı farkındalıklar oluşturmuş olmalı. Eğer oluşturmadıysa bugün oturun ve 4 Haziran sonrası yaşadığınız kaotik süreçlere şanslı etkileşimleri, hak edişleri e, mutlaka not alın. Ve böylelikle aslında bundan sonraki süreçte Satürn'ün balık burcu geçişine kadar değerlendireceğimiz süreçte yani Mart 2023'e kadarki dönemde e, ne gibi adımlar atabiliriz? E, Hangi konularda ikinci bir şans karşımıza çıkabilir? Veya ödüllerimizi, mükafatlarımızı alabilir miyiz? Bununla alakalı ne yapmalıyız? Ee, bu konularda aslında bir farkındalık çalışması yapmak önemli olacaktır. Ee, tabii artık Satürn yavaş yavaş e, Kova iki 2,5 yıllık transitinin sonlarına yaklaşıyor. Dediğim gibi Mart 2023'te Satürn balık transitini yaşayacağız. Satürn balık transiti... Daha farklı bir transit biliyorsunuz Satürn Oğlak Burcu'ndayken özellikle otoriteleri, devletleri, hükümetleri hayatımıza soktu. Burada zaten koronavirüsle mücadele ettik Satürn'ün Oğlak Burcu transiti ile beraber. Akabinde Satürn'ün Kova Burcu geçişi. Bu olayları biraz daha modernize etmemizi, kitlesel algılamamızı, kolektif şuurun uyanmasını ve insanlık için yapılması gerekenleri bizlere e, aktarmaya çalıştı. Şimdi ise Satürn'ün Balık Burcu transiti ile beraber hesapların çok daha derin bir alanda yapılacağı bir düzleme geçeceğiz. E, tabii Satürn Balık Burcu'nda Satürn Kova ve Oğlak'ta olduğu kadar da rahat değildir. E, dolayısıyla e, bu Satürn Balık e, transitine hazırlanmak için önümüzdeki ayları, önümüzdeki 4-5 aylık süreci en doğru şekilde değerlendirebilmek önemli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, öncelikle kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram hesaplarımdan ve aşağıdaki Telegram grubumuzdan da e, bir takım ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlatmayı yaptıktan sonra hemen bu önümüzdeki 4-5 aylık süreçte, Bizleri neler bekliyor? Nasıl hareket edebiliriz? Satürn'ün kova burcu transitinin artık son dönemecini nasıl değerlendirebiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle Satürn'den biraz bahsedelim. Satürn bizim hayatımızda yavaş ve emin adımlarla yapılandıracağımız konuları sembolize eder. Bilhassa doğum haritalarında yerleştiği burç ve ev konularında Gecikmeli başarı sağlarız veya en çok o alanlarda zorlanırız. En çok o alanlarda engeller ile karşı karşıya kalırız. Aslında bir nevi kısıtlama, gecikme, blokaj enerjisine Satürn'ün çalıştırdığını söyleyebiliriz. Oğlak Burcu'nun doğal yönetici gezegenidir. Ve 10. ev tarafından yönetilir. Dolayısıyla Satürn aslında bizim geleceğimizle alakalı yapı taşlarını inşa etmemiz geleceğimize kendimizi hazırlamamız adına önemli bir gezegendir satürnün kova burcu geçişiyle beraber farkındalık seviyemizin çok arttığı bir süreç yaşamış olmalıyız özellikle kitleler kalabalıklar, gruplar, arkadaşlıklar sosyal çevreler bu kitlelerin bu kalabalıkların arasındaki bağlantımız bu ilişkilerin sürdürülebilirliği Yine Satürn'ün Kova burcu transiti boyunca karşımıza çıkan detaylar. Tabii 11. ev ve Kova burcu aynı zamanda bizim ideallerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi de sembolize eder. Dolayısıyla biraz daha idealist mesleklerde, ön plana çıkma durumu söz konusu olmuş olabilir. Herkes biraz daha ideallerinin peşinden Koşmak, mücadele etmek ihtiyacı içerisinde hissetmiş olabilir. Özellikle arkadaşlıkların ve aynı vizyonu, aynı hedefi benimseyen insanların varlığı her zamankinden daha önemli bir hale almış olabilir. Yine 11. ev kariyer gelirleriyle alakalıdır. Bazen hak ettiğimiz konumda olamadığımız, hak ettiğimiz tutarı ve ücret alamadığımız, ve bununla alakalı aslında zorlu bir mücadele verdiğimiz hayallerimiz için, hedeflerimiz için ulaşmamız gereken o nihai e, dünyevi nokta için e, gerçekten çok çabaladığımız bir süreci ifade etti e, Satürn Kova burcunda. Tabii Satürn'ün aslında Kova burcundaki temel mesajı bağımsız olmayı öğrenebilmek, e, eski öğretileri kendi içinde muhafaza ederek özgürlüğü de e, yaşayabilmek, deneyimleyebilmek. Kendi başına kalabalıklarda ve gruplarda var olmayı başarabilmek, e, olaylara tarafsız bir açıdan bakabilmek, e, kendine has, kendine özgün, e, kendine münferit alanlarını kalabalıklar içerisinde parlatabilmek ve ön plana çıkarabilmek. Açık fikirli olmak, açık görüşlü olmak, hümanist olmak, insanlık için çalışmak, bireysel menfaatleri geride bırakıp kitlesel menfaatlere, kolektif menfaatlere yönelmek yine Satürn'ün Kova Burcu transisinde bizlere öğretmeye çalıştığı mesajta. Artık yavaş yavaş dediğim gibi Mart 2023'e kadar bu geçtiğimiz iki yıllık süreçte neler yapıp ettiysek Satürn retrosu ile beraber karşımıza çıktı. Ve artık ikinci bir şans Karşımıza çıkıyor ve yavaş yavaş satürn balık burcuna geçmeden önce ödülleri ve cezaları dağıtmaya başlayacaktır. Yani henüz hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Burada yaz aylarında yaşadığımız deneyimleri mutlaka tekrar geriye dönüp değerlendirmeliyiz ki buradaki mesajı algılayabilirim algılayabilirim çünkü satürn balık burcuna geçtiği zaman çok daha manevi bir alanda yaşayacağız bu zorlukları en azından gözle görülebilir somut gerçeklikle de yüzleşmek için 4-5 aylık bir sürecimiz ve şansımız olacaktır. Evet 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Satürn 18 derece kova burcundayken artık retro hareketini tamamlıyor. Düz seyrine başlıyor. Zaten yavaş yavaş enerjilerimiz yoğunlaşmaya başlıyor. Akabinde 25 Ekim'de bir güneş tutulmamız var. Devam eden süreçte ise biliyorsunuz. 8 Kasım tarihinde bir ay tutulmamız var. Satürn'ün bu süreçte özellikle 10 Kasım tarihinde Merkürle bir karesi olacak. İşte burada iletişim konusunda aldığımız kararlar noktasında ne gibi blokajlarımız var? Ne gibi zorluklar yaşıyoruz? Bunlarla yüzleşeceğiz. 11 Kasım'da Güneş Satürn karemiz var. İşte otorite konumuyla alakalı baskılar ve manipülasyonlar yine bu tarihte ön plana çıkacaktır. Satürn'ün yıl sonuna kadar yapacağı görünümlere bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. 28 Kasım tarihinde Mars ve Satürn arasında bir üçgen açı oluşacak burada özellikle geçtiğimiz süreçte retro sürecinde zaten deneyimlemiştik bu dönemde Mars retro olacak Satürn düz seyrinde olacak tam tersi bir yerleşim söz konusu Demek ki kalıcı başlangıçlar için kalıcı başlangıçlar için karar almak adına önemli bir tarih olacak yine 28 Kasım tarihi bakıldığı zaman 2 Aralık'ta Venüs ve Satürn arasında yine destekleyici bir görünüm var. Özellikle ikili ilişkilerde eğer adım atarsak sağlam başlangıçlar mümkün gibi gözüküyor. Mali anlamda da kendimizde bir rota çizebiliriz gibi gözükmekte. Evet. Yeni yıla geldiğimizde ise 14 Nisan tarihinde Satürn'ün ay düğümleriyle çok güzel bir açısı olacak. İşte burada özellikle bu. Bu akrep hattının kalıcı başarılarını, kalıcı öğretilerini almak adına da bir şans elde edeceğiz ve Mart ayı itibariyle artık satürn balık burcu transitine başlayacak arkadaşlar yeni yılda. Burada tabii ki. Kisel doğum haritalarınızda ne gibi farklılıklar var bilemiyoruz. Burada hangi noktalara temas edecek? Muhtemelen e, bu 4 Haziran sonrası yaşanan süreçte tekrar 18 derece e, kova burcundan hareket edecek olan satürn 25 derece kova burcuna kadar ilerlerken e, tekrar yaz aylarını sizlere hatırlatacak. Deneyimleri de bir benzerlerinde yaşatabilir gibi gözüküyor. Evet kısaca retro bitimi bu şekilde değerlendirilebilir. Aslında satürn retrosu en çok önemsediğim retrolardan birisiydi. Ee, özellikle dikkat edilmesi gereken süreçlerden birisiydi ve birçoğumuz adına ağır geçtiğini düşünüyorum. Ee, şimdi çok kısaca yükselen burçlar bu retro sürecinin bitiminden itibaren hangi konulara dikkat etmeli bunları aktarmaya çalışacağım. Merhaba sevgili koç burçları Satürn retrosu 11. evinizde yaşanmıştı özellikle arkadaş ilişkileriniz gelecek hedefleriniz hayalleriniz umutlarınız idealleriniz kariyerinizde hak ettiğiniz noktayla alakalı bazı sınavlar vermiş olabilirsiniz yaz aylarında burada yaşamış olduğunuz konular belki birçoğunuz terfi etti belki birçoğunuz mesleği ile alakalı sıkıntılar yaşadı işte Gerçekten geçtiğimiz iki yıl boyunca ne gibi eylemlerde bulundunuz, ne gibi karmalar oluşturdunuz, bunlarla yüzleştiğimiz bir süreci geride bıraktık ve Mart 2023'e kadar da ikinci bir şans burada aktive olacak. Özellikle hayallerinizin peşinden giderken... Yeterince emek verip vermediğinizden, sosyal çevrenizin size hitap edip etmediğinden, arkadaşlarınızla alakalı bağlantılarınızda çabanız ve mücadelenizden yana e, ikinci bir şans e, verilecektir açıkçası. Umarım e, değerlendirebilirsiniz. Satürn balık transitinden önce sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Satürn'ün e, kova burcu geçişi en çok sizleri etkiledi. Yaz aylarından beridir Satürn 10. evinizde retro pozisyondaydı. Burada birçok boğa burcu kariyeriyle alakalı, mesleğiyle alakalı, evliliğiyle alakalı, toplum önündeki statüsüyle alakalı sınavlar verdi. Birçok kişi bu süreçte evlenmiş olabilir, yeni bir işe girmiş, terfi etmiş olabilir. Birçok kişi işinden istifa etmiş, işinden ayrılmak zorunda kalmış veya boşanma süreçlerine girmiş olabilir. İşte burada o ilişkiye ne kadar yatırım yaptık. O Kariyer planına ne kadar müca mücadele ederek emek gösterdik. Bunlarla alakalı sınavlar verildi. E, şunu sorgulamakta fayda var yani işlerim ters gidiyor evliliğimde sıkıntılar var demek yerine ben ne kadar mücadele ettim ben ne kadar samimiydim. İşte bu gerçekliği sorgulamak her zamankinden daha önemli ve Mart 2023'e kadar da ikinci bir şansımız olacak bu alanda yeni yapılandırmalar için ki Satürn balık burcu transitine başlamadan önce ödüllerini bizlere bırakıp gitsin. Umarım değerlendirebilmek nasip olur. sevgilerimi gönderiyorum hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları, satürn retrosunu haritanızın 9. evinde deneyimlediniz. Burada özellikle yaşam yolculuğunuz, idealleriniz, inançlarınızla alakalı bir sorgulama süreci yaşamış olabilirsiniz yaz aylarında. Birçoğunuz neye inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl hareket edebileceğim, hayat bana ne kadar adil davranıyor veya ben ne kadar samimiyim, inançlarım noktasında gibi bir sınav vermiş olabilirsiniz. Yurt dışı planı programı olanlar, yargısal süreçlerle ilgilenenler bu dönemde bazı engellemeler ile karşılaştıysa dönüp tekrar bakılması gereken bir süreç var. 2 e, yıllık bir döngünün e, gerisine doğru bakmak önemli olacaktır. Özellikle inançlarınız noktasında sınavlar veriyorsunuz sevgili ikizler burçları. İnançlarınıza yönelik samimiyetiniz noktasında sınavlar veriyorsunuz. Gerçekten bu yolda mı ilerlemek istiyorsunuz? Gerçekten bu yol size hizmet ediyor mu? Bunlarla alakalı Mart 2023'e kadar bir değerlendirme şansınız olacak ki zaten Satürn 10. evinize geçtiğinde bu inançlarınızla alakalı sağlam testlerde olacak gibi gözüküyor. Umarım değerlendirebilmek nasip olur. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Satürn'ün kova burcu transiti ve buradaki gerilemesi haritanızın 8. evinde etkili oldu. Burada özellikle krizlerle baş edebilme mücadeleniz ve burada krizlerle nasıl başa çıktığınız başkalarına ne kadar destek olduğunuz veya başkalarının size ne kadar destek olduğu gibi konularla alakalı sınavlar vermiş olabilirsiniz. İşte bu noktada başkalarından destek beklerken siz samimiyetle insanların yardımına nasıl koşuyorsunuz? Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Eşinizle alakalı, ortağınızla alakalı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Onlara destek olmanız gerekmiş olabilir. Burada özellikle kendi hakkınıza veya karşınızdaki insanın hakkına girip girmediğinizle alakalı bir sorgulama süreci geride kaldı ve önümüzdeki Önümüzdeki 4-5 aylık süreçte de ikinci bir telafi imkanı elde ediyor olacağız. Dolayısıyla burada bütçeniz, ödeme dengeniz, hak edişleriniz, alma verme dengesi ile alakalı oturup net bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Umarım değerlendirebilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Satürnün Kova burcundaki retro hareketiyle beraber ikili ilişkiler alanında büyük bir karmik döngü yaşadınız yaz aylarında. Burada özellikle ortaklıklarınız, ilişkileriniz, taahhütleriniz ve sözlerinizle alakalı sınanmalar söz konusu oldu. Gerçekten bu sözünüzde, bu taahhütünüzde ne kadar samimisiniz? Bu ilişkiyi sürdürmeye ne kadar niyetlisiniz? Bu konularda de bir takım zorlanmalar yaşadınız ve bazı ilişkiler bıçak sırtına yaklaşmış olabilir. İlişkiler ve partnerinizle alakalı karmik süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında. Burada özellikle ilişki süreçlerinde ne kadar samimisiniz? Bir ilişkiyi sürdürmeye ne kadar gönüllüsünüz? Bunun için mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Yönelik azminiz ve çabanız nedir? Bunlarla ilgili Mart 2023'e kadar ikinci bir şans imkanı yakalanacak. Dolayısıyla yaz aylarında yaşamış olduğunuz süreci telafi etmek için buradaki kendi niyetinizi sorgulayarak yaşamış olduğunuz karmik süreçleri daha net bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım değerlendirmek nasip olur sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi sizin haritanızın 6. evinde etkili oldu. Burada özellikle iş hayatınız, iş düzeninizle alakalı oldukça kritik bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. İşinizle alakalı bazı Olumlu veya olumsuz geri dönüşler yaşanmış olabilir. Keza bu durum sağlığınızla alakalı, gündelik rutinlerinizle alakalı da yaşanmış olabilir. Eğer bir iş değişimi yaşadıysanız, işten çıkarıldıysanız veya sağlığınızla alakalı sıkıntılar yaşadıysanız, geçtiğimiz 2 yıllık döngüyü yeniden gözden geçirmenizi icap ediyor. Bu süreçte Mart 2023'e kadar ikinci bir şans elde etme imkanı yakalayacaksınız. Yani iş hayatınızı yeniden organize etmek, sağlığınızı iyileştirmek ve şifalandırmak adına önemli e, gündemler olacak 4 aylık süreci değerlendirebilmek oldukça mühim gözüküyor sevgili başaklar umarım değerlendirmek nasip olur sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili terazi burçları satürnün kova burcundaki retro hareketi sizin haritanızın 5. evinde etkili oldu burada özellikle aşk hayatınızla alakalı karmik süreçler geçirmiş olabilirsiniz çok kadersel aşklar yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz yaz aylarında karşınıza çıkan insanlarla ilişkilerinizde Oldukça zorlandığınız veya gerçekten hayatımın aşkı diyebileceğiniz etkileşimler yaşamış olabilirsiniz. Aslında tam bir hak ediş sürecini deneyimledik. E, dolayısıyla burada karşınıza çıkan bir sorun olduysa Mart 2023'e kadar ikinci bir şansınız olacak. Telafi etmek için bir imkan söz konusu olacak. Çocuklarla alakalı çocuk sahibi olma ile ilgili sorun ve problemlerle ilgili de artık satürn ödül ve mükafatlarını vermeye başlayacaktır. Samimiyetle bir aşka kendini açabilmek. Projelerinin arkasında durabilmek her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Sevgili terazi burçları umarım değerlendirebilmek nasip olur. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi haritanızın dördüncü evinde etkili oldu. Burada özellikle yaz aylarında birçok kova burcu, pardon akrep burcu, özellikle ailesiyle alakalı, eviyle alakalı, yaşamış olduğu alan ve memleketiyle alakalı bazı sorun ve sıkıntılar yaşanmış olabilir. Belki birçoğunuz taşınmak zorunda kaldınız. Belki bir zorunlu yer değişimi söz konusu oldu. Aile büyükleriyle alakalı sorunlarla uğraşmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Birçoğunuz da hayalindeki eve kavuşmuş, evliliğinde mutluluğu yakalamış olabilir. Aslında bu süreç tam bir hak ediş süreciydi. Eğer yaz aylarında bu alanlarda bazı problemler yaşadıysanız Mart 2023'e kadar olan süreç değerlendirilmesi gereken bir süreç olacaktır. Evlilikle alakalı, eviniz, yuvanız, haneniz, konfor alanınızla alakalı daha çok çabalanması, daha çok mücadele edilmesi gereken bir süreç. Aksi halde zaten Mart ayı itibariyle Satürn Balık Burcu geçişine başlayacak. Burada artık ikinci bir şansı değerlendirmek gerekiyor. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Satürn'ün Kova Burcundaki retro hareketi haritanızın üçüncü evinde etkili oldu. Burada özellikle kendinizi ifade etmek, anlamak, anlaşılmakla alakalı sorunlar yaşamış olabilirsiniz yaz aylarından beridir. Duyduklarınız, gördükleriniz, işittikleriniz, aldığınız kararlar, aldığınız kararların geçerliliğini tekrar gözden geçirmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Kim dost, kim düşman, kim benim gerçekten yanımda, kim benim kardeşim, kim benim dostum gibi sorgulamalar adına da önemli etkileşimler doğurdu. Özellikle yaz aylarında aldığınız kararlarla alakalı söylediğiniz sözlerle alakalı sorgulamalar yaptıysanız bunları yeniden telafi etmek için ikinci bir şansınız olacak Mart 2023'e kadar. Bu süreçte yeni ve sağlam kararlar alıp bu kararların peşinden samimiyetle gidebilirsiniz. Kardeşleriniz yakın çevrenizle alakalı mücadele edilmesi gereken yardım ve destek sağlanması gereken süreçler varsa bunlara odaklanabilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım değerlendirmek nasip olur. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi haritanızın ikinci evinde etkili oldu. Özellikle parasal konularla alakalı yaz aylarında bir takım sıkıntılar, problemler yaşamış olabilir veya çok iyi paralar kazanmış olabilirsiniz. E, bu süreç aslında tam bir hak ediş süreciydi. Yani neyi ne kadar doğru ve yanlış yaptık bunları gözlemleme fırsatı sundu bizlere. Eğer mali anlamda sıkıntı yaşadıysanız kendinizi değersiz ve yetersiz hissettiyseniz işte bu değeri yeniden oluşturabilmek için kendi başınızı ayakta durabildiğinizi kendinize ispatlayabilirsiniz patlayabilmek için çaba göstermeniz ve mücadele etmeniz gerekecek. Ta ki Mart 2023'e kadar aslında geçtiğimiz 2 yılın gözlemini yapmak adına bize 4-5 aylık bir süreç sunuluyor. E, bu süreci değerlendirebilirsek çok daha verimli bir şekilde Satürn balık transitine kendimizi hazırlayacağız. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Satürn'ün burcunuzdaki retro hareketi hayatınızın hemen hemen her döneminde yaz aylarında bir takım karmik süreçlerle ilgilenmenize sebep oldu. Burada kendinizi tanımak, kendinizi keşfetmek. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben ne için mücadele ediyorum? Önceliklerim nelerdir? Bunlarla ilgili aslında bazı mesajlar almış olmalısınız. Yeterince olgunlaştınız mı? Yeterince doyuma ulaştınız mı? Bilgiyi hazmedebildiniz mi? Bununla alakalı çaba ve mücadele gösterebildiniz mi? İşte bu konular sınav konularınızdı. Belki birçoğunuz kalıcı başarılar elde etti. Kalıcı ünvanlar elde etti bu süreçte. Bazılarınızsa tam olgunlaştı derken aslında ne kadar eksik kaldığını fark edecek deneyimler yaşadı. İşte bunları telafi edebilmek adına Mart 2023'e kadar ikinci bir şansımız olacak. Bu 4-5 aylık süreçte bizi olgunlaştıran, gerçekten e, samimiyetle kararlarımızın, fikirlerimizin arkasında durabil, durabildiğimiz temaları yeniden e, gözden geçirmemiz gerekiyor ve bu süreçleri değerlendirebilmemiz gerekiyor. Umarım değerlendirmek nasip olur. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi haritanızın 12. evinde etkili oldu. Burada özellikle kendi korkularınız, kaygılarınız, blokajlarınız, bilinçaltınız, geçmiş yaşamlarınız, geçmişinizle alakalı temalarla ilgili sınavlar verdiniz. Çok mucizevi ilhamlar olan balık burçları olduğu gibi düşündüğüm başıma geldi, korktuğum başıma geldi, bu kadarını beklemezdim gibi Cümleler sarf eden balıklar da olmuştur. Özellikle buradaki mesajları algılayabilmek, gerçekten sizi engelleyen, sizi bloke eden, e, içsel dinamik nedir bunları fark edebilmek adına Mart 2023'e kadar ikinci bir şans elde etme imkanımız var. Burada özellikle geçmişinizle barışıp, korkularınızla barışıp, sizi engelleyen, sizi sınırlandıran düşüncelerle barışıp, kendinizi şifalandırıp iyileştirebilirsiniz. Umarım değerlendirmek nasip olur. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Satürn retrosunun bitimine dair aktarmak istediklerim bunlardı. Satürn balık transitine kadar gerçekten değerlendirmemiz gereken bir süreç var. Satürn balık transiti çok daha başka olacak. Bu süreçte özellikle 5 Haziran sonrası yaz aylarında yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Yine beni instagram hesaplarımdan takip edebilir. Aşağıdaki telegram grubumuza linkten katılabilirsiniz. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram opicus hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.